Bugün 30 Ocak 2023 pazartesi. Ay günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay sabah 8.51'de Oğlak burcundaki Plüton'la yaptığı üçgen açının ardından boşluğa girecek. Sabah saatlerinde kendimizi güçlü ve güvende hissedebiliriz. Günlük hedeflerimize de motive olabiliriz. Yakınlarımız ve sevdiğimiz kişilerin ilgi ve desteğini de daha fazla alabiliriz ay 11 34'te ikizler burcuna geçerek daha hareketli ve değişken enerjiler vermeye başlayacak bugün kova burcundaki güneşle ikizler burcundaki Mars arasında etkili olacak üçgen görünüm hava elementinin zihinsel ve sosyal enerjilerini güçlendirebilir fiziksel enerjimiz artarken inisiyatif alma mücadele etme alanlarında da cesur ve girişken olabiliriz çevremizde daha fazla paylaşım yapabilir yeni bağlantılar kurmak isteyebiliriz gün içinde iletişim